Benim bir sırrım var Bir hazine var Gözle görülmez Gerçek bir hazine Tarlada gömülü Bir define var Gözle görülmez Gerçek bir hazine Bir can bir tarlada Tefile bul. Yoğunluk nakde çevirir Tarlayı alarak sahibi olur Gözle görünmez gerçek bir hazine Güzel inciler arayan bir tücat Bir gün çok kıymetli bir inci rastlar Her şeyini satıp inciyi alıp Gözle görünmez. Çek bir hazine Kervanım öyle bir Hazine buldum her şeyimi sattım, define aldım. Her şeyden kıymetli, inciye vardım. Gözle görmez, gerçek bir hazine.